Yüzü sanki yanam güneşti. Her <gülüyor> bir sesi <gülüyor> ışık gibi aklaştı. Bu <gülüyor> sayla İlyas da ona yaklaştı. Gücü <gülüyor> gibi.